Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle arkadaşım Tay ile beraber yani yanımda duran şu frank olan kişi ile beraber e, Sizlerle tüm oyun modlarıyla birer kere oynayacağız e, umarım iyi oynarız Bundan önceki oyunumuzda şey oldu e, ne oldu internet gidip geldi o yüzden birazcık kötü oldu neyse arkadaşlar bakalım ne olacak Umarım kazanırız. Tabarliği so seçmiş bilmiyorum. Baley bu oyun modunda nasıl? Bence Chik daha iyi görüyorsunuz zaten. Bir kişi de Chik almış. <Gülüyor> Şu an saldıramıyorum ya. Niyerse... Şu Chik beni engelliyor. Bak gitmiyor, gitmiyor. Abi onlar da 7 oldu her birini öldürsek. Kim dolu? Aa şu dolu. Hayır ya. Yani. Neyse hiç bunda internet gibi bir sorun yaşamadım. Oradaymış neyse. E, arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eksi altı Doğru 21 rütbe olduğundan. Neyse sıradaki oyun için neyi aldım? Darli alayım. Hatta şu kostümünü aldım. Arkadaşlar bu kostümü beğendim açıkçası. Mürekkep atıyor gördüğünüz gibi. Ta arkadaşımız da e, şu an video çekmeden önce ikide bir şey alıyordu arkadaşlar. Aa, şu an aldığı gibi Frank'i alıyorum. Neyse o olmuş seçeneğine. Biz renk daha yani. Herkes bize geliyor sanki ya. Arkadaşlar bazı arkadaşlar işte diyor ki Nasıl desem Çok bro stars filan ne çekiyorsun diyorlar arkadaşlar Onlara cevabım şu, evet yani katılıyorum bir yönden. Ancak yani canım bunu çekmeyi istiyor. Diğer videoları da çekeceğim. Yani düşündüğüm birkaç video var. Bazen zaten arkadaşlarımızın da birkaç önerisi olan videolar var. Onları da çekeceğim. Bunu bilmenizi istedim. Tahira kurtaramadık. Son bir hamle ile kaçtık kendimizde Yendik de. Evet iyi oyundu bence Hemen kaldığımız yerden devam edelim Sıradaki like oyunu bakalım tane olarak sekecek yani arkadaşlar hepsinden birer tane oynayacağız ama karışık da gidebiliyoruz. Savaş topu. Tamam, savaş topu için alacağım karakter Rosa olsun. Yes be Ta attı arkadaşlar Ta arkadaşlar Şu savaş topunda çok iyi Eskiden rosa kullanıyordu baya Rosa ile çok iyi oynuyordu Savaş topunu şu an benim kullandığım gibi Yani Ta cidden savaş topunda Bir özelliği var çok iyi oynuyor Niye nasıl oluyor anlamadım Ama iyi oynuyor Arkadaşlar Uzaklaştınız bu ultimi de bir kullanacağım birazdan. Gol olmaz değil mi o? O dikkatli alacağız. Tamam aldım. Tam sınırda durdu arkadaşlar. Alamazsam yani gidiyordu. Ta vurdu arkadaşlar. Hadi be. O gol olmaz mıydı? Hadi. İyi kaçtı o. Ya çok yakına geldi zaten. Mecbur be. Berabere olduk. Bir şekilde bozmalıyız bunu. canlarını acayip azalttım arkadaşlar yani gol atmalıyız bence vay daha uzaktan e, adı neydi ultisiyle gol attı tebrik ediyorum onu sıradaki ve son savaşımıza geçelim evet, soy gol Soyguna neyle girerse masaj vermemiz Geç düşünüyorum Evet son oyunumuza Geçtik bakalım neler olacak Neler olmayacak Hemen oynayalım Şuradan bir bakalım Arkadaşlar Abi çok Vurdular Hadi bir sabit etse Heh, Tamam <gülüyor> Borbunda zorlanacağız gibi Şu bulla çok yaklaşmayacaksınız arkadaşlar Yoksa çok can gidiyor Kind of solid, solid, solid. İşte bu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ee, videoya like atmayı unutmazsanız ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu arada bildirimleri de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi günler sağlıcakla kalın arkadaşlar.